''Ben Müslümanım'' diyorsun. Küfür kokan şu diyarlarda, küfür kokan şu dünyada, küfür kokan şu çağda, ''Ben Müslümanım'' diyorsun. Herkesin Allah'a ve dinine haynik etmiş olduğu bu dünyada, bu çağda, herkesin elbise değiştirir gibi din, ideoloji değiştirmiş olduğu şu çağda, ''Ben Müslümanım, ben muvahidim'' diyorsun. Bu sözünün hakikati nedir? ''Bana zalimlerle arandaki münasebeti söyle.'' Bana tağutları nasıl reddettiğini reddettiğinden haber et, bana müşriklerle arandaki duruşu söyle, bana müslümanlar bu haldeyken, bu zulüm altındayken, müslümanlar inim inim inliyorken kalbinin durumundan haber et, haber et ki ben bakayım acaba senin ve azze ve celle baksın ki ben müslümanım, muvahhidim, ehliyim ben, sözünün hakikatini görsünler. O sözün hakikati gösterilsin. Yoksa kürsüde bağırmak, çağırmak, ahkam kesmek kolaydır kardeşler. Ama her sözün bir hakikati vardır ve bu çıkacaktır.